Yok başlamadı. Aymasit var evet. Ben kontrolürla açıkça söyleyeyim. PlayStation'da FPS'e karşıyım. Belki bu benim ee, küçüklüğümden beri bilgisayar başında oynadığımdan dolayıdır. FPS i. ama konsolda da FPS. Oynamazsın ya. Bu ne amına Bu ne ya. Ha FPS'e karşıyım dedim ben de zaten. Fortnite'te sonuçta bir aim var ya. Ona da karşıyım. Shooter oyunlara karşıyım. Şöyle düzelteyim. Oldu mu Okan Pişi? shooter oyunlara yani, karşıyım, Sanki ya. çok kültürü var da amına koyayım oyunlar hakkında. <gülüyor> küfür yediğinde mutlu oldu. Nasıl bir ya çocuksun lan sen o kan? Çok okunan? mutlu o küfür Direkt PlayStation'a da karşı olabilirim. <gülüyor> yok yok, harbiden şeye karşıyım. PlayStation'da böyle şey oynarım. Mortal Kombat, FIFA. İşte şey, story oyunlar, oyunlar God, God of War. Mesela God of War'u bile ben PC'de aslında tercih ederim. PC'de olsa var ya, of Karşı argüman sunuyorum abi. Sen karşısın abi. Kodun esporu sadece PS'de var. Neden ama biliyor musun Andy? Amerika'dan dolu Amerika'da konsol kullanıcıları inanılmaz fazla abi. Bilgisayar yeni oyunu konsolda oynuyorlar her zaman. Onlarda öyle bir kültür var yani. Zaten e, kod her yeni oyununda en çok konsolda satılıyor. Abi hem ucuz hem de aslında kolay arkadaşlar. Yani olayı kolay. Bak takıyor adam geçiyor bilgis şeyin, televizyonun karşısında hem büyük ekranda oynuyor. Takıyor kulaklığı alıyor eline bir tane zamazingo. Oynadı bitti. Tamam bilgisayarı aç oyuna tıkla Steam'e gir. Bilmem ne yap server'a gir. Hiç uğraşmıyor adam yani anladın mı? Yatıyor bir de. Böyle yatıyor bir de aa sikit aşağıya yiyor ama koyayım kıyım yani. Cips. Aslında mantık olarak evet, ama çok basite in indirgenmiş olduğu için ben sevmiyorum. Bir de 60 FPS yani. Bir de abi bana niye oyun yardım ediyor, aim assist falan? Ama zor oluyor abi de türlü. İşte ben de onu diyorum, işte zor olmasız kötü zaten anladın mı? O konsol analogla oynamak kötü yani, shooter oyunu. Keyfi de farklı, e tabi keyfi de farklı, hastasına. Safa 361 ikinci ayınkıda olsun. Emirhan abi ses niye yok? Geç geliyorsa anlamadım. Onu bir de kameraya poz edersen sevinirim. E, ses niye yok? Çünkü e, hem mikrofonu hem de sesleri kapatıyor Lego. O yüzden yani, tamamen Salt oyunu veriyor. E, öyle izleyeceğiz. Ses yok. Ses olmayacak yani. <gülüyor> Şimdi ilk maçımız AT takımına karşı. Bunlar kimmiş bakalım.